Türkiye'nin deli ve en psikopatik her şeyi yapan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum. Ne oldu buna? Beni birisi mi kaçırdı? Kaçırmadı korkmayın. Şimdi hemen yerime oturayım ben size bir şey anlatacağım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün sizinle birlikte Tom'lu olduğu gibi siren kafayla konuşacağız. Ama siren kafayla. Bir uygulaması olmadığı için yapamayacağız. O yüzden Whatsapp'tan veya Instagram'dan konuşacağız. Şimdi benim bir telefonum var. O telefondan konuşacağız. O telefonda Instagram var ve Siren Kafa ile oradan konuşma yapacağız. Hatta görüntülü arama bile yapabiliriz. Normal arama da yapmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi telefonumu açıyorum. Şöyle göstereyim size. Siren Hit online yazıyor. Şu an online Siren Kafa. Şimdi Siren Kafaya Merhaba Siren Cafe'yeceğim. Hello Siren Hit yazdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hello Siren Hit mesaj geldi. Hello my friend, how are you? diyor. Merhaba en yakın dostum, nasılsın diyor. Eee iyiyim, teşekkürler. İyiyim, sen nasılsın yazalım. Yazdım. Şu an iyiyim, sen nasılsın yazdım. Bekliyorum. Yazıyor. Typing yazıyor. Süper. I thank you friend. I'm great to talk you today. Bugün nasılsın? Diyor. Arkadaşlar. Şimdi. Where are you from Siren Yiğit? Hangi ülkede yaşıyorsun? Yani neredesin? Diye sordum Siren Kafaya. I love Paris. It's my home. Diyor. Paris benim evim. Diyor. Arkadaşlar. Sizce Siren Kafadan fotoğraf isteyelim mi? Ben biraz gerginim. Ama sabah. O yüzden korkumdum. Sabah olduğu için korkumdum. Ee, Foto please yazdım. Foto please. Arkadaşlar yazıyor. Bir saniye bekle yazdı. Geldi geldi fotoğraf. Ha fotoğraf geliyor. Ne attın siren kafa? Siren kafa bir fotoğraf attı. Bakın. Gördünüz mü? Siren Khafe ne diyebiliriz? Telmi ajur dedim. Yani e, benimle konuşabilir misin? Vay, uzun bir şey yazdım. Şimdi siren kafayı sessiz aldım bunun. Bakalım Açtı! Aç deh. Sesiniz ne? Şu an açık. Abi kapat, kapat. Kapat. Abi o neydi öyle? Bu ses neydi? Arkadaşlar, bir de görüntülü arayalım mı? Arkadaşlar, şimdi sizce, şöyle soruyorum. Sizce video yani görüntülü arayalım mı? Arkadaşlar, artık çok geç. Siren kafa arıyor. Ben de siren kafa arıyor? Açıyorum. Ne? Ya? Ya bu video ne? Bizden mi? Ah, ya? Sıra kafa mi? <gülüyor> Gay yeah. yeah. okay. pistol Siren kafa, adama ne yaptın? Görüntü bitti Görüntü gitti. Evet arkadaşlar, şu an bulduğum programa inanamayacaksınız. Daha doğrusu program diye bir uygulama. Ve yaklaşık 70 milyon indirmesi var. Evet arkadaşlar, şu an bir tehlike daha yapacağız. Siren Kafe'yi bir şere daha alacağız tabii ki de bizim bizim için yani biz deli insanlarız. Şimdi Siren Kafe'yi Evet arkadaşlar şimdi Siren Kafa Siren Kafe beni arar mısın diye bir mesaj attım. Şu anda bekliyoruz. Bir saniye yazdım. Onu bekliyoruz şu an. Whatfuck up Whatsapp'tan görüntülü arama geldi şu an. Abi bunu? Bu ne biçim görüntüler ya? Görüntü dondu, bir şeyler oldu şu an. Abi ne oluyor Arkadaşlar şimdi sesli arıyor <gülüyor> ne yapıyorsun adama silen kafa <gülüyor> Abi zor nefes alıyorum şu an. Kapattım. Korkmaya başladım gerçekten. Abi siren kafa gerçekten var mıymış? Ben inanmıyordum. Sahte hesap sanıyorum. Gerçekten var mı? Abi siren kafa varsa Abi bu ne? Gene arıyor. Abi bu hangi program ya? Telefon kafayı yedi şu an. Kendi kendine bir şeyler açılmayacak duruyor.